Doğrusal f x eşittir mx artı b ve üstel g x eşittir a çarpı r üzeri x fonksiyonları için bir tablo verilmiş, fonksiyonların denklemlerini yazmamızı istiyorlar. Tabloda bazı x değerleri için sırasıyla f ve g fonksiyonlarının aldıkları değerler verilmiş, bu değerlere göre de f'nin ve g'nin denklemlerini bu boşluklara yazacağız. Problemi ve tabloyu karalama ekranına kopyaladım, doğrusal fonksiyonla başlayalım. Ben bu noktalardan bir tanesinin x koordinatının 0 olmasını tercih ediyorum çünkü x 0 olunca, y eksenini kesen noktayı bulmak ve denklemi yazmak çok daha kolay oluyor. Evet, f 0 eşittir m çarpı 0 artı b. Burası 0 olacağı için f 0, b'ye eşit olacak. Ve bize f 0'ın 5'e eşit olduğunu söylüyorlar. O halde b, 5 eşit. Şahane! Artık b'nin 5 olduğunu biliyoruz. Sıra m'de, yani eğimi bulmamız gerekiyor. Hemen eğimin tanımı hakkında küçük bir hatırlatma. Eğim, y'deki değişimin, burada y fonksiyonun değerine eşit olduğundan fonksiyondaki değişim de diyebiliriz, x'teki değişimi oranıdır. Hatta gelin o şekilde yazalım. Fonksiyondaki değişim, bölü x'teki değişim x 0'dan 1'e değiştiğinde 1 son durum, 0 ilk durum. x böyleyken fx 7'den 5'e geliyor. x birken fx 7, x sıfırken fx 5. Evet, x'teki değişim 1 1'ken fonksiyondaki değişim 2. Böylece m'nin de 2 olduğunu bulduk. Tablodan sağlamasını da yapabiliriz. x 1 arttığında fx 2 artıyor. Evet, m'yi de bulduğumuza göre artık denklemi yazabiliriz fx eşittir, 2 çarpı x, artı 5. Şahane. Evet, şimdi sıra gx'te. gx üstel bir fonksiyon ve bu fonksiyon için hem a'yı hem de r'yi bulmamız gerekiyor. gx eşittir, a çarpı, r üzeri x. Evet, böyle tanımlanmış bir fonksiyon için g sıfırın ne olduğunu bilmek çok faydalı. Neden mi? Çünkü r ne olursa olsun 0'a eşit olmadığını varsayıyorum. Öyle olursa 0 üzeri 0 ne eder diye farklı bir tartışma başlatabiliriz. Onun için, onun için sözümü değiştiriyorum. r'nin değeri 0 haricinde 0 haricinde ne olursa olsun, r üzeri 0 1'e eşit olacağı için, a'nın değerini direkt bulmuş oluruz. g 0 eşittir a çarpı r üzeri 0. Bu 1'e eşit olduğundan, g0'ın da 3 olduğunu biliyoruz. O halde a 3'e eşitmiş. g-x bir daha yazalım. gx eşittir 3r üzeri x. Şimdi de burada verilen başka bir veriyi kullanıp r'yi bulalım. Mesela x 1 iken g1 2'ye eşitmiş. Bunu da yazalım. g1 eşittir 3 x R üzeri 1. Ya da 3 çarpı R'ye de yazabilirsiniz. Çünkü R üzeri 1, R'ye eşittir. Evet, bu 2'ye eşitmiş. Yani 3R, 2'ye eşit. Buradan R'yi 2 bölü 3 olarak bulabiliriz. Eşitliğin iki tarafını da 3'e böldük, R'yi bulduk. Evet, şimdi GX'i yazalım. GX eşittir 3 çarpı 2 bölü 3 üzeri x, isterseniz parantez içine de alabilirsiniz, nasıl isterseniz. g x 3 çarpı 2 bölü 3 üzeri x ve f x de 2 x artı 5. Evet, şimdi diğer ekrana geçelim ve bu denklemleri boşluklara yazalım. f x neydi? 2 x artı 5'ti, buraya bakıp doğru yazıp yazmadığınızı kontrol edebilirsiniz. g x de 3 çarpı 2 bölü 3 üzeri x. Hemen kontrol edelim. Doğruymuş. Şahane.